Beyler bayanlar selamlar yeni bir oyunun daha karşınızdayım dün aslında bir video atmıştım sizlere öncelikle onunla ilgili küçük bir bilgi vereyim bir baktım egzelde yanlış egzeli kullanmışım ve daha sonrası yorumlarda abi yanlış egzel yanlış hesaplama bu falan diye iki üç tane yorum gelince hemen gizliye aldım kimseyi yanlış yönlendirmek istemem hemen gizliye aldım arkadaşlar o yüzden tekrardan kusura bakmayın neyse bugünkü konumuza geçelim yeni bir ortaklığımız vardı Neydi? Nifty League ile bir partnerlik yaptık ve bu sayede Nifty League bize birazcık hesap verdi ve bu hesapları size dağıtacağız. Peki ne hesabı bu? Yine scholarship şeklinde oyun nasıl oynanıyor? Ne kadar kazanabilirsiniz? Ne kadar emek istiyor? Yorucu mu? Değil mi? gibi tüm detayları gelin şimdi videomuzda bakalım. Oyunumuzun ismi zaten biraz önce söylediğimiz gibi niftilik arkadaşlar niftilikte ne yapıyoruz? Öncelikle her oyundaki gibi arkadaşlar bir tane karakter ihtiyacınız var oyunu oynamak için. Bu karakteri gidip kendi marketinden kiralayabilirsiniz ya da scholarship programına başvurabilirsiniz. Karakterlerde arkadaşlar 4 tane sınıfa ayrılıyor. Common, Rare, Meta ve Legendary olarak. Oyun içinde hiçbir farklı ekstrası yok arkadaşlar. Hepsi güç olarak birbirinin aynı. Tabi bazı farklı özellikleri var. Örneğin bir karakter uzağa muz atarken maymun olan karakter. Benimki arkadaşlar deliyle bir yere yapışıyor, yapıştık şeyi çekiyor gibi farklı farklı özellikleriniz de var. Rarity'lerin farkı ise oyun içi kazancı değiştiriyor arkadaşlar. Normalde common'la örneğin 20 token çıkartıyorsanız maç başına raree geçtiğinizde bu daha fazla oluyor. Ne kadar fazla oluyor hemen şuradan da görebilirsiniz. 2x daha fazla oluyor. Meta'da arkadaşlar 3x daha fazla oluyor ve Legend'e de 6x daha fazla oluyor. Önemli nokta rent, rent'de iki ayrı özellik var. Birincisi arkadaşlar... Şuradaki detaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kiraladığınız her şeyi ilk kiraladığınız zaman Haftalık olarak kiralıyorsunuz. Haftalık olarak bittikten sonra Kendisi otomatik olarak günlüğe çekiyor. Ve günlükte de otomatik olarak Oyunun içindeki cüzdanda Metamask cüzdanınızda değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Oyun içindeki kazandığınız tokenlarla Günlük olarak uzatabiliyorsunuz ki Şuradaki bir hesaba bakarsanız Günlük de zaten sizin için daha karlı. Neden? 7 gün için 9000 öderken Onda biri fiyatına bir gün için ödüyorsunuz. Neyse siz kiralarken şimdi kendinize ne yapacaksınız arkadaşlar? Şuradaki kısmı bir kere myself olarak değiştiriyorsunuz. Eğer elinizde benim gibi bir PES varsa, işbirliğimizden dolayı takım bana PES verdi de bunları dağıtabiliyorum arkadaşlar. Burada Rental PES'i kullan ya da kullanma şeklinde tercih sunuyor. Eğer cüzdanınızda 9237 varsa örneğin bunun için, daha sonrasında anladın deyip RENT gene tıkladığımda yeterli bakiyem yani yok hatası alacağım. Bakiye olsaydı da otomatik olarak karakteri kiralamış olacaktınız. Bu arada 9000'lik baktığımızda legendary arkadaşlar en pahalısı. Normalde bir kamına geçip kiralamak istediğimizde bizden istediği fiyat 1625. Bir başkasına bakalım. 1600. Genel daha aynıydı zaten. 1625. Peki ne yapıyor bu 1625 ne kadar para yapıyor? Kendiniz kiralamak isterseniz arkadaşlar 0,006 dersek şuna 9 dolara kiralayabiliyorsunuz sonra Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bir oyuna girmemiz ve oyunda bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Ne ayarları arkadaşlar? Öncelikle oyun kolu istediği için birazcık kontrolleri bilmeniz gerekiyor. Öyle tipik tıkla kazan bir oyun değil. Kontrole basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere zıplamak için orta boşluğu kullanıyoruz. Yönlendirme tuşlarımız var. Daha sonrasında da oyunda geri gitmek için delete tuşunu kullanıyoruz. Ve en önemli iki tuşumuz Z ve X. X ise sürekli balta bilmem ne elinde ne varsa sopa onunla vuruyor. Z ise arkadaşlar özel yeteneği kullanıyor. Ne demiştik biraz önce bazı karakterler muz atıyor bazısı onu atıyor bazısı bunu atıyor. Daha sonrasında yapmanız gereken şey ne? Hemen arkadaşlar play'e tıklıyorsunuz. Ranked'e giriyorsunuz. Ama Ranked'da hemen maç aramıyorsunuz. Select region'a tıkladıktan sonra... Bunu Avrupa seçmeyi unutmayın. Tabii başka bir ülkede ya da kıtadaysanız mutlaka onu göre değiştirin. En uyumlu pingi bulmak için bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi diğer sıkıntınız ne? Find meçe tıkladığımızda arkadaşlar bize bir lobby atıyor. Burada her zaman oyuncu bulamayabilirsiniz. O yüzden bununla ilgili şu anda da şöyle bir çalışma yapacağız. Discord kanalında. Niftelikle ilgili zaten bir kanalımız var. Buraya gelip arkadaşlar oyuna gireceğim. Girmek isteyen var mı? Oyuna gireceğim. Girmek isteyen var mı diye çok rahat bir şekilde lobiyi doldurabilirsiniz. Zaten bak buradaki arkadaşlar benim ready bekliyor. Neyse arkadaşlar bekletmeyelim. Bir çıkalım. Oyun nasıl derseniz arcade tarzında sürekli birbirinize vurup bir şekilde alanın dışına atıyorsunuz. Her yaptığınız kombo ise size artı bir puan kazanıyor. Kombo ne demek? Karakter hasar aldıktan sonra belli bir süre boyunca yanıp sönüyor ya. Yerde hatta sizde sersemlemiş oluyorsunuz o sırada. Eğer o sırada bir kere daha vurursanız ikinci vuruş oluyor combo oluyor. Üçüncüyü vurursanız üçüncü kombo oluyor derken... Eğer komboları bu şekilde arka arkaya yaptıktan sonra bir de haritanın dışına fırlatmayı becerirseniz yaptığınız combo kadar artı puan kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 yanlış hatırlamıyorsam 10'du galiba. Ona ulaşan kazanıyor ama ilk round'u kazanıyor. Toplamda 5 round'a kadar oynayabildiğiniz için örneğin halihazırda 2 round'u siz kazandıysanız 3.'yü de kazandığınız anda otomatik olarak kazanmış oluyorsunuz. Çünkü karşı taraf maksimum iki tane oyun kazanabilir. Birazcık elinizin alışması gerekiyor. Hem haritaya, hem karakterlere alışıp ona göre doğru yerde kaçmak, doğru yerde doğaçlamak, adamın üstüne zıplamak, arı gibi şeyi alıp kuvvetlenmek falan birazcık oyunu deneyimleyip görmeniz gerekecek. O yüzden başındayken lütfen pes etmeyin. Peki bu oyunda ne kazanabiliriz? Şimdi bir de ona bakalım arkadaşlar. Ben bir baştan ortalama olarak 28 token çıkartıyorum ama bunu 25 token olarak değerlendirelim. Neredeydi bizim tokenımız? Buradaydı. Ve bir maç başına 25 token bir maçta ortalama 5 dakika falan sürüyor. Şuradan da hesabımızı yaparsak 25 token yani ben bir maçta ne kadar çıkartmışım arkadaşlar? 15 cent çıkartmışım 5 dakikada. Hadi 10 tane maç oynayabildiğimizi düşünelim. Bu da şu anki gelirle. Bana saatte yaklaşık bir buçuk dolar civarında para kazandırıyor. Bunu ben sürekli yapabilir miyim? Bunun zorluğu ne? Nereye kadar oynayabilirim? Ne yapabilirim derseniz de arkadaşlar. Evet bunun bir limiti var ama aslında limitsiz. Nasıl mı? Bir NFT kiraladığınızda, haftalık olarak kiraladığınızda size Common kiralarsanız 4000 token kazanma hakkı veriyor. Rare kiralarsanız 6000 yani hepsine baktığınızda aslında dört katı olarak token kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında NFT'yi demedemiştik hep haftalık olarak kiralıyordunuz ya ve daha sonrasında günlüğe geçiyordu. Eğer siz sürekli oynamaya devam ederseniz ve bir haftanın sonunda günlük olarak oynamaya devam ettiğinizde de yine günlük limitiniz kiraladığınız NFT'nin nadirliğine göre değişiyor. En kötü ihtimalle 500 en iyi ihtimalle Legendary'de 2000 kazandırıyor. Yani biz şuradaki hesaptan bakalım. Daha temiz olsun arkadaşlar. Ben bir tane bir haftalık kiraladım rahat rahat. Ne harcadım ben bunun için? 1625. 4000'den 1625'i çıkarttığımda benim elime kalacak olan 2375'ti. Bunu da token'la çarpalım hemen. 0.006 ile çarpalım. Ve bir hafta sonunda değil. Bakın arkadaşlar burada önemli bir şeye değineceğim. Bu kiralama da toplamda ben top 14 dolar para kazanabilirim. Daha sonrasında o NFT maksimum limiti ulaştı ya Gelip buradan tekrar ikinci bir NFT kiralayabiliyorsunuz Gidip üçüncüyü kiralarsınız, dördüncü kiralarsınız Artık kusana kadar ya da bünyeniz nereye kadar dayanıyorsa oraya kadar istediğiniz kadar arkadaşlar NFT kiralayarak, NFT Lig'i oynayarak para kazanabiliyorsunuz Bu tamamen size bağlı Ne kadar uğraşın derseniz önü tamamen açık Peki, gelelim şimdi illa para mı harcayacağız? Hayır, para harcamak zorunda değilsiniz Güzel kısım da burası arkadaşlar. Zaten işbirliğimizde bu yüzden var. Bu işbirine katılmak istiyorsanız da Discord'da bununla ilgili bir başvuru linki bıraktım. Hemen şu sağ tarafta sabitlenmiş mesajlarda görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki hemen form açtığınızda sizden bazı semel bilgileri soruyoruz. İsim hangi cihazla oynamak istiyorsun, günde ne kadar oynayabilirsin diye. Buna göre de eğer doğru cevapları verirsen, evet burada doğru cevaplar var arkadaşlar. O doğru cevapları göre. Gerekli NFT'leri bize verilen sayıdaki NFT'leri sizlere sağlayacağız. Sizde hiçbir para harcamadan kazanabileceksiniz. Ya da ben bununla uğraşmam derseniz de gidip kendiniz de kiralayabilirsiniz. Tamamen size bakıyor arkadaşlar. Tüm projemiz bu kadardı. Bir iki tane daha işbirliği için bekleyen var ama inşallah olursa en yakın zamanda onu da paylaşıyor olacağım arkadaşlar sizlerle. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.